kripto paralarla ilgili herkesin bir görüşü, bir fikri var. Kimisi onları büyük bir sahtekarlık olarak görüyor. Bir ponzi şeması olarak adlandırıyor. Kimisi geleceğin teknolojisi diyor. Kimisi kısa vadede biraz para kazanma fırsatı olarak görüyor. Bazıları büyük bir komplo teorisinin, küreselcilerin bir ürünü olduğunu söylüyor. Bin çeşit görüş var. Fakat bugün öyle bir konu ağırlıyorum ki podcastimde Kendisiyle öyle derin bir sohbet yaptık ki kripto paralarla ilgili görüşünüz her ne olursa olsun onları daha yakından anlayacaksınız. Daha derinden kavrayacaksınız. Ondan hem teknolojisini, hem işleyişini, hem felsefesi bambaşka bir açıdan bakmayı öğreneceksiniz konuğumun ismi Devrim Danyal Devrim Danyal Türkiye'de üst yöneticilere devlet yöneticilerine kriptoyu blockchain anlatan bu konuda 10 yıldır neredeyse eğitimler veren zaten kendisinin deyimiyle zamanın hep biraz ilerisinde yaşayan bir insan. Devrim aslında fizik mühendisi. Fizik mühendislerine olan hayranlığımı daha ben bir podcastimle söylemiştim. O yüzden bu son derece teknik tarafından bakıyor. Ama bir yandan da kripto paraların bir gün başarılı olması durumunda hayatı nasıl değiştireceklerini para üzerindeki etkisini devletler üzerindeki etkisini de düşünüyor. Devrimle podcastimiz iki saat sürdü. İki saatlik bir podcast yayınlamak çok hoş olmaz diye düşündüğümden bunu iki bölüme ayırdım ve bu hafta ilk bölümünü yayınlayacağım. Gelecek hafta ikinci bölümü bölücüye birer saatlik iki bölümle karşınızda olacağız. Bugünkü bölüm 8 alt bölümden oluşuyor. İçinde rahat yolculuk etmenizi istiyorum. Belki tamamı dinlemek isteyemeyebilirsiniz. İlk başta biraz hakikaten işin tekniğine giriyoruz. Daha sonra Satoshi Nakamoto ne yapmaya çalışıyordu? Ethereum'da Vitali ne yapmaya çalışıyordu? Aradaki farklar ne? Para nedir? Merkez bankaları ne yapıyor? Bu tip konulara giriyoruz bugünkü podcast'te. Ama bunu bölümlere ayırmak istedim. Belki tamamı ilginizi çekmez. Ara bölümüne ilginizi çeker diye. Ama asıl tavsiyem tabii tamamı dinlemeniz ve bu hafta bıraktığınız yerden de gelecek hafta devam etmeniz. Aşağıdaki açıklamalarda hangi bölümün hangi dakikada başladığı bilgisi de var. Ayrıca podcast'in akışı boyunca eğer video olarak izliyorsanız bölümlerin başlıklarını da her an ekranınıza görüyor olabileceksiniz. Bu şekilde navigasyonunuzun daha kolay olacağını düşünüyorum. Sevgili Devrim Dayan hakkında biraz daha bilgi almak istiyorsanız aşağıya linke bir yazı bırakıyorum. Haddinaş.net'te yayınladık onun hikayesini. Harika bir hikayesi var. Türkiye'nin teknoloji tarihiyle onun hayat hikayesi adeta üstü örtüşüyorlar. Ta TRT'nin tozlu koridorlarından başlayıp hep teknoloji içişi olmuş. Mutlaka onda okuyun. Hem devrim hayatı güzel, hem de Türkiye'nin teknoloji geçmişe şöyle bir göz atmış olacaksınız. Evet şimdi artık başlayalım. Önce sponsorumuz sevgili Mirador Speak Agency'ye bir teşekkür edeceğiz. Daha sonra da Tam Hız podcast'e dalacağız. Da Bugünkü podcast'in sponsoru Mirador Konuşmacı Ajansı. Mirador kendisini geliştirmek ve değişimi bir parçası olmak isteyen kurumları konusunda uzman Yerli ve global konuşmacılarla buluşturuyor. Mirador bununla da yetinmiyor. Müşterilerine eğitim, atölye, sahne şovları, takım oyunları, kuruma özel podcastler, videolar ve influencer işbirlikleri de sunuyor. Ama benim açımdan tüm bunlardan daha önemlisi Mirador benim de konuşmacı ajansım. Uzun yıllardır beraber harika projeler yaptık. Birlikte çok güzel işler çıkarttık. Çıkarmaya da devam ediyoruz. <gülüyor> Hoş geldin Evrim Hocam. Merhabalar nasılsınız sevgili Bora Özkan? Valla çok mutluyum seninle burada beraber konuşacağımız için. Şöyle şu blockchain, bitcoin, NFT, metaverse bir altından girelim üstünden çıkalım istiyorum seninle beraber. Ee, senin Hattina hikayesinde Türkiye internet tarihini anlatmışsın bugün Pınar'a. Çok hoşumuza gitti. Onu zaten Hı. yazılı olarak da yayınlıyoruz. Burada biraz ileriye doğru sarı kripto parayla tanışma evrene gelmek istiyorum. Yani Satoshi Nakamoto'nun ilk whitepaperini okarak başladım bu işe. Kriptoyu bilen, interneti bilen, networkleri bilen bir insan standın. Karşılaşınca neler oldu? O ilk karşılaşma nedir abi? Hatırlıyor musun o günü? Ne yaşadınız veya nasıl bir başlangıcınız oldu? Yağmurlu bir gündü. <gülüyor> Satoshi beni aradı. Dedi ki, abi e, dedi ben dedim. Şey çıkamıyorum <gülüyor> işin içinden gel yardım et. <gülüyor> buraya dedi bir el atarsam bakalım edelim dedim. E, i̇şin esprisi bir tarafa tabii biz sevgili Satoshi Nakamoto hayatımıza girmeden önce de bu ekosistemleri işte üniversite zamandan bu yana takip ediyorduk. Arka tarafta birçok bu konuyla ilgili e, özellikle kripto para e, olarak nitelendirebileceğimiz finans düzenine e, alternatif neler kurulabilir ya da farklı bir değerlendirmeyle nasıl bunlar yol alır diye çok proje var hayatta onlar ben hep şöyle nitelendiriyorum işte birisi yağ bulmuş şekeri bulmuş unu bulamamış. Birisi hmm. unu bulmuş, şekeri bulmuş. Yani o helvayı yapmak hiç nasip olmamış ta ki Satoshi Nakamoto bu e, ekosistemde en sıkıntılı olan double spending problemini yani çift harcama problemini çözene kadar. O çift harcama problemi çözüldü andan itibaren de bu tabii ki e, hayatımızda arka tarafına baktığımız zaman çok güzel bir pazarlama stratejisi izlemiş olduğunu görüyorum ben. Bu böyle bir kıvılcım olarak parlayacak, ardından da sönecek bir yapıya sahipti ta ki satoshi e, bunu parlatıp tamamen duygusal anlamda insanları ifade edene kadar e, duygusal dediğimiz anda da şu anda herkesin en temel ihtiyacı hayatta kalabilmek için ve o e, kapital düzen içerisinde e, bir varlık gösterebilmek ve bu e, gelir gider dengesini oturtabilmek o yüzden de e, para tarafı e, konvansiyonel dünyanın haricinde dijital tarafta nasıl olur diye Öncelikle insanlar bir deniyor bir bakıyorlar ne oluyor ne bitiyor diye ve e, kripto para adına vermiş olduğumuz ki ben para demeyi de çok sevmiyorum. Çünkü kripto para dediğimiz zaman çok kısıtlamış gibi hissediyoruz. O ileride token ekonomik olarak daha insanların şu anda çok kulağına değim yerleşmedi yabancı durumda. Ama bu iş token economics ile birlikte artık sizin her birey olarak ekosistem içerisine aklınıza gelebilecek nesneleri, parçaları, işte molekülleri aklınıza gelebilecek her türlü yapıyı bu ekosistem içerisinde kullanır, değiş tokuş yapılabilir hale getireceksiniz diyelim ama çıkışı 2009 senesinde konuyla alakalı e, güzel bir pazarlama stratejisine oturuyor daha önceki e, örneklerine baktığımız zaman da onlar da hala özellikle David çoğun var mesela bu konuda şu işte 80'lerden bu yana e, bu projelerle ilgilenen hatta kendisine şu anda xx network olarak kurmuş olduğu Quantum Resistant bir e, doğarlık ekosistemi de mevcut merak edenler olursa e, onu da incelemelerini tavsiye ederim e, ama tabii hiçbiri, e, ilki çıkan e, ilk proje kadar sansasyonel olmuyor ve kimse bunun kadar ekosistemde e, yerini sağlam tutamıyor kripto paralar bu blok zincir e, adı altında hayatımıza girdiğinde esasında birkaç farklı teknik birimin ya da şeyin bileşenin bir araya gelmesinden oluşuyor mesela biz e, çok uzun zaman database'lerde kullanıcı adı şifreleri saklamak için kullandığımız hash algoritmasını ya da hash mekanizmasını e, tamamen e, temel almış bir yapı olduğunu görüyoruz ardından RSI şifreleme mekanizmasının, ŞA256 algoritmasının... Bu ekosistemde gene bu işte hani helvanın yağı suyu unu şekeri dediğimiz yapıda birer tane parçaların bir araya geldiğini görmeye başlıyoruz ve özellikle bu sistem ne kadar güvenilir dediğim zaman şah 256 algoritması bize 2 üzeri 256 farklı değişkene sahip bir yapı sunduğunu gösteriyor o kadar güvenilir durumda hatta bununla ilgili şöyle kafalarda diye güzel bir örnek de var 11 ülkede birliği piyango yapılıyor ve 11 ülkedeki 100 milyon kişiye ben bir tanesine o biletin çıkması gibi böyle bir arka tarafta şifre e, denk oluyor. gelme tutturma yapısı var şimdi bütün bunların hepsi e, birleştikten sonra da karşımıza esasında bir private key, public key dediğimiz yapı çıkıyor Bu private key, public key de e, gene biz eski işte bilgi işlemcilerin kodlarım kullanmakta olduğu e, şifrelerin gizlenmesiyle ve o iletişim teknolojisinde birbiri arasında kullanma kullanılmasıyla alakalı kullandığımız bir yapı ama evet. hiçbir kimsenin gelmemiş ki arkadaş bunu insanlara sanki IBAN gibi verelim ve bu IBAN gibi birbirleri arasında dolaşsın ve o çaltı yapının haricinde de dijital olarak aktardığımız andan itibaren karşımıza çıkan yapıda tamamen dijital olarak güveneceksek e bu da iki tane şey olabilir. Bunlardan bir tanesi asma kilidi ki ben ona private key diyorum, bir de public key. O da bildiğimiz asma kilidi açıp kapatan anahtar. E bu ikili çiftler de bize asimetrik şifrelemeyi oluşturuyor. E çok detaylarına girmeyelim. Burada ama bu temel üzerinde de hali hazırda 2009'dan günümüze kadar tıkır tıkır işleyen kendi başına işleyen en önemlisi bir kod bütünü var şimdi burada asla Satoshi Nakamoto öncesi işte bu kripto dediğimiz o kitlerin daha öncesinde daha temel küpto araştırmacıların hepsinin üzerine örüyor satışı nohavını ve bunları çok iyi birleştiriyor üzerine bunu bir işte tokuna çevirip bundan bir servet yaratma mümkün kılıyor 21 milyon adetle üst adedi sınırlıyor başka bir bence çok süper zekice bir şey yapıyor kendinin kim olduğunu Gizliyor e, çünkü onun kim olduğunu biliyorsaydık o karakterle, mesela ben Ethereum'da Vitali'yi sevmediğim için türlü ısınamıyorum gibi şeyleri de yaşıyor olacaktık veya onu sorguluyor olacaktık, onun amaçlarını. O yönü de bence pazarlama şahseri bu arada. Bana kalırsa son 15-20 yılın bir sürü toplaması gereken fikirle karşımıza çıkıyor. Burada getirdiği inovasyonu da bu çifte harcamaya engelleme olarak söylüyorsun. Nedir çifte harcamaya engelleme? Şu Bizantin meselesi nedir? Bir 5 yaşında çocuğu anlatır gibi anlatır mısın abi? Tabii ki. Ee, öncelikle birkaç terminolojik terim var. Onu da evet. açıklarsak eğer, daha netleşik kafalarda. Eskiden bizim bakkal defteri olarak güvendiğimiz ve inandığımız bir yapı var. E, o veresiye olarak geçen ve tüm bakkal amcaların e, o mahalleyle ilgili e, tuttukları bir defter. İşte Boranın e, 3 lira, devrimin 5 lira borcu var diye oraya yazıyor. Ve siz o 3 liraya karşılık 2 lira ödediğiniz zaman üstünü çiziyor, e, 1 liraya düşürüyor. E, işte devrim 3 liralık damal aldıysa 5 lirayı siliyor üstüne 8 lira. Yani tamamen bir muhasebe kaydı tutan bir bakkal amca defteri. E, bu e, zaman ilerledikçe ve artık bakkallar yavaş yavaş marketlere dönüşüp onlarda daha büyük trilyon dolarlık şirketlere gelmeye başladıkları anda karşımıza bir muhasebe yapısı çıkıyor bu muhasebe yapısında biz onlara e, çatı yapılara güvenecek şekilde kendimizi teslim ediyoruz ve herhangi bir şekilde hani herkesin aklında canlansın diye e, bankalara götürüp de vermiş olduğumuz paranın yüz birim para verdiysek içeride yüz birim olarak durduğuna eminiz ancak bankada bu kayıtları tutabilmek amacıyla bunu çatı yapıda kendi bilgi işlem sistemleriyle harcama anında düşmesi gerekiyor ve evet. siz bu ekosistem içerisinde bir yerde bir işte 10 lira harcadığınız zaman o 10 lirayı düşmesi lazım ki 90 lira olarak geri kalsın bunu 100 10 liraya, liraya gidip başka bir yerde bir daha harcayamayın çıkartacağım demek olacak. Evet. Evet. Ama şunu da genelde karıştırılıyor. Onun için bu 100 liradan 10 lira meselesini verdim. Esasında oradaki temel prensip 100 lirayı 100 lira olarak harcadığınız zaman tekrar o 100 lirayı harcayamazsınız. Ama insanların kafasında şöyle de bir yanlış algı oluyor. Onu da netleştirelim. 10 lirayı harcadıktan sonra bir 10 lira harcama hakkınız daha var. Yani 10 liradan daha e, feragat ettiği zaman banka 100 liradan 80 liraya düşmüş oluyorsunuz bu şekilde yani 10 on tane onluk harcama hakkınızda var bütün bu kayıtların hepsinde artı eksi olarak tutuyor biz bunlara bakkal defteri modeli diyoruz ve temelde e, ledger teknoloji olarak geçiyor yani muhasebe kaydı olarak geçiyor e bu çatı yapıların haricinde yayılabilecek şekilde disantılar yani merkezi olmayan bir yapıya gelirse de bunun kendi kendine işliyor olma modeli konvansiyonel dünyada çok e, işte o bu sataşı bu fikri bulana kadar çok aktif olarak kullanılmamış yani Siz ne yaparsanız yapın Bir de anlık olarak yapacaksınız o işlemi yani bugün harcadın onu altı saat sonra e, o defteri güncelleyim değil karşımıza DLT dediğimiz Distributed Ledger teknoloji diye bir yapıp çıkartıyor burada şu demek Normalde muhasebe kayıtlarına baktığımız zaman ki burada o blok zincirin getirmiş olduğu e, inovatif kısmı da orada görüyoruz esasında bireyin en küçük bireyden e, en büyük e, işte trilyon dolarlık firmalara gidene kadar herkes bir muhasebe kaydı oluşturuyor. İsterseniz siz bir cikpet bir ekmek alın orada oluşturduğunuz bir muhasebe kaydı isterseniz işte Alibaba'nın 11 11'de yapmış olduğu en son rekor 139 milyar hmm dolar ve ilk e, saniyesinde yani 85. saniyesinde bir milyar dolarlık bir işlem hacmine mevcut şimdi bunları gerçekleştirip de orada insanların kaydını tutabilmek çok kolay işler değil ki özellikle bunu altyapınız varsa e, merkezi olarak yapabilirsiniz ama altyapınız olmadan herkese inanacağı bir şekilde bunu o dağıtık sistemde tutabilmek istiyorsanız o işlemlerin hepsini anlık yapmanız gerek burada çok hızlı Hani her şeyin bir sıfır iki sıfır üç sıfır var diyoruz bu muhasebe kaydını bir sıfır iki sıfır var hmm. buradaki o distribütü ledger teknolojiyi anlayabilmemiz için bu muhasebe kaydını biraz açarsak herkes çok daha net kavrayacaktır hmm. ilk dönemlerde muhasebe bir sıfır dediğimizde tek girişli bir e, yapı var yani burada bütün e, ticaret gir, gerçekleşiyor ardından e, oraya işte devletin e, kil tabletlerine diyelim hmm. Sümerlerinden bir günümüze gelene kadar ki yapıda oraya bunlar işleniyor bu muhasebe kayıtları Rönesan dönemiyle birlikte 2 0'a geçiyor ve şu andaki halihazırda kullandığımız internet bankacılığında da dahil olmak üzere halihazırdaki bu çift girişli e, muhasebe kayıtlarına ulaşıyoruz. Burada bütün bu girişlerin hepsinde iki tane bacak daha var. Yani bir işleyen taraf, bir de Muhasebe ve denetçi tarafı var. Muhasebe ve denetçi orada ne yapıyor diye baktığımızda tamamen bu sürecin içerisindeki kayıtları arkadan gelerek hem işte e, kontrol ediyor, özellikle o çatı yapıların bilançolarını, işte defterlerini ve e, mali kayıtlarını bir yerde tutuyor ve biri de bunu denetliyor. Şimdi 30 muhasebe 30 hayatımıza girmeye başladığı an itibariyle bu çift girişli muhasebe kaydını biz artık muhasebeci ya da denetçi firmanın arkadan gelmesini ya da sonradan kontrol etmesini sağlamak için %100 garantili olarak o anda kayıtlara geçiyoruz. Blok zinciri yapısının da o arka taraftaki saldı en temel prensip bu. O yüzden de bütün sektörleri etkileyecek bu kadar disruptive bir yapısı olduğunu söylüyoruz. E bunu da kavradığınız andan itibaren o sürecin içerisinde siz herhangi bir çatı yapıya ihtiyaç duymadan, arkanıza bakmadan o muhasebe kayıtların %100 güvenli olduğunu anlamaya başlıyorsunuz. İşte o andan itibaren de bu Satoshi'nin blok zinciri yapısıyla birlikte hayatımıza getirdiği o anlık kayıt bize çifte harcamanın çözümünü getirmiş oldu. Yani Bitcoin şu anda 11. yılına girdi iş olarak. White Paper on yıl, Bitcoin 11. yılda herhalde. Hiç çökmedi değil mi bu blok? Hiç çökmeden bugüne kadar geldi. Yalnız sen beni düzelt lütfen çünkü sonra başka bir şey so Çökmeden geldi ama bir ara bir böyle şirazyesi kaydı diyelim e, zaman dilimi içerisinde 184 milyar bitcoin üretildi. Bununla ilgili hmm. medium yazım var. Eğer detayları merak edip okumak isteyen olursa devrimdanyal.com'dan ulaşabilir. E, 184 milyar bitcoinin basıldığı gün diye e, bu hatta e, o dönemin içerisinde Bitcoin Talk içerisinde de e, yer alıyor. E, böyle ufak bir tek e, benim gördüğüm dengesiz bir noktası var. E, ona da hemen al ediliyor ve o ondan sonra artık bir daha hiç bir sıkıntı yaşamıyor Bu arada herkesin kafasında da şöyle bir şey netleştirelim. Ondan sonra yaşanan bütün sıkıntıların hepsi insani pazar yerlerinde yaşanıyor. Yani merkezi yapılarda yaşanıyor onlar. Bu bir gün Şimdi soru burada şuna geliyor o zaman. Şimdi bu hakikaten o anlattığın sorunu ben de bilmiyordum. Hemen okuyacağım. Çok iyi gibi çekti. Ama hani bir bankanın o kadar korunan bankaların çok sorun yaşadığını düşünecek olursak daha tık bir patronu sahibi olmayan merkezi bir yönetimi olmayan bir yapının 11 yıldır bu kadar büyük transaksiyonları gerçekleştiriyor olması kimsenin aklına ermediği konu. Şimdi burada bana herkesin anlayacağı basit şekilde bunu işlemesi için minerler ne yapıyor, node yöneticileri ne yapıyor, bu sayede sistemin ayakta kalması nasıl garantileniyoru bir anlatırsan süper olur. Çünkü... Harika bir sistem ama bunu çökertmeye, bozmaya, hacklemeye çalışacaklar hep olur. O çifte kaydı birileri bozmak ister. Sistem kendi kendine çökebilir. Yazılımdır, bu her şey olur. Nasıl oluyor çökmeye ve bu node yöneticileri ve minerler bunu nasıl sağlayan, onların rolü ne burada? Abi? Öncelikle merkezi bir sistem e, nasıl çalışır? Onu anlatalım ki merkeziyetsiz yapıyı daha sonrasında karşılaştırabilirim. Merkezi yapı dediğimiz belirli bir e, sermaye aracılığıyla oluşturulmuş bir data center üzerinde e, sizin e, uygulamacılarınızın yazmış olduğu, daha doğrusu uygulamacıların isteyip de kodların yazmış olduğu hayata geçirilen bir kod bütünü ya bu kod bütünü tamamen e, canlı yaşayan bir organizma gibi düşünün yani e, sürekli güncelleniyor sürekli iyileştiriliyor sürekli update geçiriyor ve bu arada da hemen parantez içerisinde söyleyelim o kod hala 3 Ocak e, 2009 tarihindeki diplo edildiği kodla Core, bitcoin kor koduyla devam ediyor. Hani e, ardından bir sürü çatallanmalar, hardfork'lar, softfork'lar e, oluyor ama e, o e, kodun üzerinde temel olarak gidiyor. Şimdi bu e, çökmelerin en temel nedenlerinden bir tanesi e, birinci e, yapı içeriden kötü niyet olabilir. İkincisi yanlış kurgu ya da yanlış güncelleme, update olabilir. Üçüncüsü makine arızası olabilir dördüncüsü dışarıdan ona etki ederek işte orayı eklemek ya da o sistemi manipüle etmek üzerine kurulmuş olan yapılar olabilir yapı içerisinde eğer merkezi ve merkezisiz olarak karşılaştırmaya başlarsak ilk söylediğim şey neydi tamamen o yapıya içeriden herhangi bir sıkıntı çıkarılıyor e öyle bir şey yok Neden Çünkü bir kere deploy edilmiş ve o kod sürekli işliyor Yani o e, tekrar tekrar dokunulan bir yapı değil İkincisi bu ekosistem içerisinde ona makinaların sağlayabileceği sıkıntılar e, makine bir tane değil ki şu anda not adını verdiğimiz düğüm adını vermiş olduğumuz hem madenci hem de bunun kayıtlarını tutan yapılar e, şu anda 11.000 bin, 12.000 bin civarında e, dünya üzerinde makineden oluşuyor. Bunlar tıp aynı kaydı tutuyorlar biri tamamen çökse bile 11.999'unda aynı kayıtlar duruyor diyorsun değil mi? Bravo bu, budur. Yani ben bunu genelde eğitimlerinde şu şekilde e, özetliyorum kafalarda canlansın diye e, bakkal amca her mahallede nasıl varsa her mahalledeki bakkal amcanın defter kayıtlarında aynı olduğunu düşünürseniz e siz isterseniz o şeyi Gidin Singapur'daki bakkalamcıdayın, isterseniz Venezuela'daki bakkalamcıdayın. A, o kadar geniş ve birbirleriyle o kadar senkronize anlık işliyor ki, bunlar her nerede ne işlem yaparsanız yapın, o sizin kaydınızı tutmuş oluyor. O yüzden de zaten globalli herkesin en öncelikle ilgisini çeken ve ayakları yere basan noktada. Bu sürecin içerisinde üçüncü şeyimizde dışarıdan hani herhangi bir gelip de buna müdahale etmek isteyenler var. Bu tarafta yok mu? O tarafta var. Ona da biz yüzde 51 ile e, bu sistemi manipüle etme mantalitesi diyoruz. Onu da hemen bir parantez içerisinde şöyle açmış olalım. E, makineler takdir edersiniz ki bir şeyin doğru ya da yanlış olup olmayacağına karar verebilecek Hı -hı. bir yapıda değiller. Herkesin anlayacağını dile çevirirsek mesela e, çok çekirdek bir ailemiz var. Üç kişiden oluşuyor. Anne var, baba var. bizde çocuk var. Çocuğu gidip de e, anneyi ya da babayı yüzde bir, yüzde oranında kendi tarafına çekebilirse yani o saç ya dediğimiz yapıyı kırıp da ikiye bir durumu düşürürse o işte o zaman. tabletiyle bilgisayarıyla oynayabilir hale geliyor ama lütfen dikkat edin burada tabletle oynamanın yani bilgisayarla oynamanın iyi ya da kötülüğü diye bir şey yok hmm. sadece o gün içerisinde anneyi iyi niyetle kandırabilirse ben ona kandırmak diyorum ya da babaya kötü polis olarak orada durdurursa bu hmm. andan itibaren ikiye bir anneyle birlikte kazanmış oluyorlar bu onun o akşam tablet oynamasının yolunu açmış oluyor. Ama anne ve baba da karşı durup da hayır oynayamazsın derlerse bu sefer ikiye bir oynayamaması ya da işte o sistemi kullanamaması anlamına geliyor. Bu lütfen dikkat edin o oyunun ya da o kullanım amacının iyi ya da kötüye yorulması anlamına gelmiş. Şimdi aynen bilgisayar sistemlerinde de bu bu şekilde. Orada da temel prensip bu çoğunluğu arttırabilmek. Yani siz bu ekosistem içerisinde ne kadar dağıtık yapı sağlayabilirseniz, yani 3 e, kişinin saç ayağının garantisi zordur, 10 kişinin daha zordur. Bu sürecin içerisinde de o %51 kavramı dediğimiz mekanizma sizin e, o ekosistem içerisinde firavun mantığı ile çalışan bir yapı. Firavun mantığı nedir? Bizim e, Türkçemizde güzel bir atasözüyle girmiş, çalışıyorsa dokunma ya da kurcalama. Yani o öyle o şekilde gidiyorsa herhangi bir şekilde onu değişmesi senin zararına olur. Niye? Çünkü ona göre işte konum almışsın, ona göre bir yerleşim yapmışsın, belki yatırım yapmışsın. O yüzden de %51'e pozitif tarafına gitmek üzerine kurulmuş bir ekosistem üzerinde bu işiyor. Burada arka taraftaki bu e, merkezi ve merkeziyetsiz yapıyı anladıktan sonra da bu merkeziyetsiz yapının işlemesiyle ilgili prensipler neler? Onlara bakalım. Öncelikle bir hemfik mekanizması gerekiyor yani dünya üzerinde e, iki kere ikinin dört ettiğini inanan insanların oluşturduğu bir hemfikirlik mekanizması var Biz buna kripto varlık ekosisteminde konsensüs diyoruz ve bu konsensüs mekanizmaları da herkesin yapı içerisinde inanıp girdiği e, Çünkü bir çatı yapı olmadığı için ona güvendiği evet. burada tamamen konsensüs mekanizmalarına ya da arka taraftaki bu kontrat yapılarına akıllı sözleşme yapılarına e, kadar uzanan e, güvenen o tarafa bir Yol yordam olarak karşımıza çıkıyor. Burada belki e, örnekle vermek gerekirse demin e, bahset geçen Bitcoin'in haricinde e, özellikle Vitalik Buterin'in Rus asıllı Kanadalı Vitalik Buterin'in bu sadece Bitcoin A noktasıyla B noktası arasında bir e, rakam transferi yapıyor. E biz bunun içerisine rengi, taları, karakterleri de koymaya başladığımız zaman birbirleri arasında değiştirme, değiş tokuş yaptırabilirsek bu andan itibaren if this then that adını verdiğimiz yani madem öyle yap böyle metodu olarak benim Türkçe'ye çevirdiğim bir e, ekosistemle hayatımız akıllı sözleşmeleri evrilmeye başladı bir transferi koşula bağlıyoruz çok basit bu, o, abi, olsak değil bu, mi? Tamam. yani ben sana Bitcoin transferini yapayım ama sen bana arabanın işte ruhsatını gönderirsen diyorsun ama bunu böyle aramızda itiş kakışma noteride gitmeyelim diyorsun bunu biz kontrata gömdük diyorsun Ve o kontrat o veri alınca otomatik bir yani biteni getirdiği parayı akılla kılma özelliği var herhalde çok böyle basit kesinlikle kesinlikle Hatta bu ve hani sadece kripto varlıklar insanın her ayağı, her dönemi içerisinde var kuru yiyeceksen hani İstiz oysa dendeti de onu pilav atıyorum soğanlı mı menemen olur soğansız mı menemen olur e, şeyine <gülüyor> kadar bu uzayan böyle bir bakış e, <gülüyor> açısına kadar gidiyor ama temelde e, hep bunu sanlık sözleşmeler aracılığıyla e, nitelendiriyor ki özellikle finans ekosisteminin e, ya da işte noter yapılarının kadar kripto varlıklardan ya da blok zinci temelinden etkileyim et etkileneceğinin söylenmesinin özütü de burada Çünkü her şey orada belirli kıstaslar ve kurallar dahilinde sizin müşteriyle imzaladığınız sözleşmeler üzerinden işliyor. şimdi abi burada bir uçak ufak bir bölmem gerek yok. o zaman Tabii. şimdi bu sistemin akıllı kontratı bir kenara bırakırsak sırf bir koyun dönecek olursak değiştirilebilmesi o network üstündeki insanların yüzde 51'inin kararıyla olabiliyor bu karar da çok zor çıkıyor Çünkü mevcut sistemden memnunlar diyor ki ben bunu yatırım yaptım. Mesela atıyorum birisi gelip 21 milyon Bitcoin olmasa, 30 milyon Bitcoin olsun dese Diyecek ya ne yapıyorsun arkadaş 9 milyon Bitcoin artıcı bizim evimizdeki de değeri azalacak diyor bu işin maddi tarafı bir de bunda sonra geleceğiz bir kısmı ulvi amaçları da var yani Dünya değişimi amaçları da var Kesinlikle. Hani ona biraz sonra geliyor olacağız Peki bu yüzde yüzü kim bunlar abi? bu yüzde 51 kimlerden oluşuyor nasıl işliyor mesela taproot güncellemesi diye yakın zamanda işte bir güncelleme devreye girdi hı hı. kimler veriyor bunu karar o o madenciler kim not yöneticileri kim? orası herkese çok flu geliyor yani benim hep gördüğüm konu kripto dünyasını biraz anlayan işte benim gibi hasber kadar anlayanlar senin gibi çok iyi anlayanlar arasında değil. Diğer insanlar arasında fark bunları çözemiyorlar. Yani istiyor ki orada bir otorite olsun, bir devlet olsun, bir merkez bankası olsun. Sen şimdi konsensus falan diyecek kafalar bir gidiyor. Şimdi i̇şte orada o konsensusu kim karar veriyor? Nasıl iş ya? Pratikte mesela kararı nasıl verildi de? bir güncelleme geldi. Bitcoin e, uzun zamandır değil mi? ilk ciddi güncelleme geldi. Nasıl Hı -hı, oluyormuş Tamamen aile kararı gibi işte ya. Yani normal böyle kalabalık bir hani özellikle İtalyan aileleri, Türk aileleri böyle bir şeyiniz, Hı. kalabalığınız varsa e, akşam yemeğinde e, genç delikanlı ya da hanım kızımız kalkar der ki biz işte Ali ile evlenmeye işte Ayşe ile evlenmeye karar verdik. O anda net böyle herkes bir şey yapar. Ya alkışlar ya der ki işte süper evet. olacak, şöyle olacak. E, aynen mantalite. Yani orada %51 hani bu e, televizyon dizilerinin en e, kritik noktalarından birisi odur ya. Aile şey toplanır ve olur evet. olmaz der. E bu da tamamen ona benzemiş oluyor. Bu sürecin içerisinde de bu matematiksel olarak ortaya konması gereken bir şey. Çünkü normal biz e, çatı yapılardaki boardlarda bunu nasıl sunuyoruz? E, i̇şte 11 o kişilik yani. bir 10 kişilik ya da bir yönetim kurulumumuz işte C-Level dediğimiz CEO'su, CIO'su CFO'su e, üstünde çalışan onların board yönetimi karar verirken diyor ki oylamaya sunuyorum dört kişi hayır diyor altı kişi evet diyor evet diyor bir oy hakkı var gibi düşünün bunu fan tokımlardan anlatabiliriz hani normalde gidip bir fan tokını aldığınız zaman e, esasında kulübe gidip normal fiziksel delege olmaktan iyi olmaktan bir fark yok orada da ne yapıyorsunuz diyorlar ki şu tarihte işte seçim yapacağız e, gel oyunu at e, ondan sonra da çık e, burada da herkes benzer şekilde kendi ile oyunu vermiş oluyor ve artısına eksisine bakılarak bu e, zaten e, söylenen şey de onların e, ortaya atmış olduğu bir fikir olduğu için genelde kabul görülebilecek şeyleri söylüyorlar temeldeki farklılıklar mesela ilk e, en önemli olan e, bence e, Segwit tarafında işte e, bu blokların boyutunun büyütülmesi hmm. sonra teprot mantalitesi falan e, detaylarına çok girmeyelim ama hmm. e, arka tarafta işin e, o karar mekanizması o e, ekosistemde şu anda kim isterse bu arada onun e, e, hakkında da böyle bir elinde de böyle bir, hak olabilme imkanı var. Yani dağıtık yapı dediğimiz andan itibaren iş birazcık mempool dediğimiz havuzlara dönmeye başlıyor ama gene siz orada oy kullanma hakkınız olur. Nasıl elde parte. ediyorum oy kullanma hakkını? Nasıl ediyorum? Yani para ödüyorum, biz... elde ediyorum. Nasıl oluyor oy kullanma hakkı? Abi? E, şimdi temelde baktığınız zaman evet gene birazcık parayla alakalı. Niye diyeceksiniz? E, bu ekosisteme girebilmek için öncelikle her şeyden önce bir cihaza ihtiyacınız var. Evet. Bu cihazı aldıktan sonra ona bir internet bağlantısı ona bir işte en azından üstü kapalı bir alan ona yapılacak bir yazılım şey güncellemesi ve bu şekilde siz bu aşamaları geçtikten sonra cebinizden haliyle bir tutar çıkıyor bu hmm. esasında ilk başlarda cep telefonuyla ya da işte hani SMS sadece SMS gönderebilen akıllı telefon olmayan yapılarda bile çalışılması hmm. üzerine kurulmuş olan bir yapı ama sonrasında bu genel tabana eğlip hmm. da o not sayısı artmaya başlayınca tamam o tarafı iyi güzel ama arka tarafta da... Bu madencilikle ilgili yavaş yavaş tekelleşme sıkıntıları doğmaya başlıyor. Bu önümüzdeki günlerde daha da artacak. Neden diyeceksiniz? Satoshi Nakamoto'nun çıkarmış olduğu Proof of Work konsepti esasında bizim çalışma ispatı dediğimiz iş ispatı dediğimiz bir yapı o da şuna denk geliyor gene kafalarda canlandıralım şu şekilde ilk çağlarda takas döneminde herkes bu süreçte yapmış olduğu iş için bir e, emek harcı eşit emek kriteri adında bir olgu bir yapı çıkıyor Bu ne demek benim bir e, ineyim var Sizin de bir tavuğunuz var ve ikimizin de 24 saatlik bir zaman dilimi olduğunu düşünelim bu inek ve tavuğu da üretim tesisi gibi düşünelim benim ineyim 24 saat içerisinde bir litre süt verirken, sizin ineğinizin işte atıyorum beş tane yumurta vermesi, on tane yumurta veriyor olması demek, sizin o 24 saat içerisinde üretim tesisi olarak elinizde bulunan değeri gösteriyor ve bu sizin o ekosistem içerisindeki yarattığınız yani iş yaptığınızla dair bir gösterge olarak ya da bir işte maden ocağında çalışıyorsanız e işte kazmayla e, aldığınız şeyler e, ne diyelim ona toprak parçaları sizin o günlük yapmış olduğunuz işi göz Ona e karşı ödememi alıyorum ona karşı şey, paramı. Bravo. Kaldı. Bravo. Ya da işte atıyorum ne kadar simit açtıysanız, ne kadar ekmek yaptıysanız, ne, ne kadar harç kazdıysanız bütün bunların hepsi bir emek olarak veriliyor. E peki bunu dijital ağlarda çatı yapı olmadan, kimsenin karar mekanizmasına bağlı kalmadan herkesin e, eşit miktarda imkan sağlandığında onu gösterebilecek yapısı ne olacak? E, dijital ağlar tarafında elektrik. E, oradan da birazcık o konuyu Yumurta yene elektrik koyuyorsun basitçe yani. Bak, e, elektrik harcadın, kaç yumurta e, ürettin, kaç elektrik harcadın. Bunun karşılığında da tabii ki ilk başlardaki o süreç günümüze geldiğimizde hem elektrik paralarının artması hem de arka taraftaki bu makinelerin cihaz olarak artıyor olması da, işte amortisman gidenleri falan filan e, bir ma aldığınız makineyi 10 sene kullanamıyorsunuz işte 3-5 sene sonra yenisini almak zorunda kalıyorsunuz gibi gibi bütün bu süreçlerin hepsi işin içine girmeye başladığı anda e, bir bakıyorsunuz ki ortam ilk açıldığı gibi değil e, bir taraftan da bu e, çevreciler e, işin içine girmeye başlıyorlar e, çok elektrik harcıyor işte sanal varlık. İşte kripto varlık üreteceksiniz diye dünyanın nimetleri gidiyor gibi. Tamam, amenin orası da doğru. Ama arka tarafta da bunu başka türlü yapabilecek bir mekanizma, bir metodoloji yok. Satoshi'nin bulmuş olduğu oradaki tersine çalışan mühendislikle bir milli piyango yapısı var. Onu da yerlerin kafasında şöyle canlandıralım. Hani biz Milli Piyango çekilişi için işte bir tarih verilir atıyorum ayın 29'unda çekilecek. Biz de gideriz Milli Piyango bayilerinden onun biletini alırız. Burada tam tersi bir Milli Piyango ekosistemi çalışıyor. Çekilen numara esasında belli ve bu çekilen numaraya siz bir bilet almak yerine sürekli sorgu gönderiyorsunuz ve o sorgunun içerisinde de karşınızda bulunan makine size cevap veriyor. Yani ben Bitcoin'in o anki o 10 dakikası içerisinde çıkacak olan Milli Piyango biletinin ne olduğunu biliyorum rakamını. Herkes bana diyor ki hocam üç mü beş mi yedi mi iki Hı. mi altı mı diyorum ki Hayır birisi dokuz diyor dokuz Tutu dediği bir. zaman ben de diyorum ki al 10 dakikalık şeyin ödülü Hı. sana bu bu da madem buraya kadar girdik onu da tamamlamış olalım 2009'da 50 Bitcoin ile her 10 dakikada bir ödüllendirilirken bu e, enflasyonist bir yapının karşısına geçebilmek için e, her 10 dakikada bir 50 vermek yerine Çünkü o zaman 2100 kaka kadar Bitcoin. ilerlemiyor daha kısa sürekli bitecek durumda O yüzden gösterebilir her link dediğimiz yaralanma süreciyle birlikte karşımıza bir yapı çıkarmış oluyor şimdi onlar da 12 buçuk bir koymaya kaç oluyor şu anda Son şu anda 6-25 değil dördüncü dönemdeyiz yani 50 ile başladık 25 oldu 12 buçuk oldu şu an 6.25'teyiz geçtiğimiz Mayıs ayında yani 2020'nin Mayıs ayında bunu işte kutladık herlik oldu dedik ardından da işte 4 sene sonra bu 3.125'e düşecek sonra arka tarafta matematiğini yapanlar da şu şekilde bir noktaya geliyorlar. Ben ilk başta aynı makina, hatta daha ucuz bir makina ile, daha ucuz Peki. elektrik parasıyla bunu üretiyordum ve 50 tane Bitcoin aldım. Ama orada da hikaye şu: Siz onu ürettiğiniz zaman da o zaman 50 Bitcoin'in değeri yoktu. Ama şu anda 6 25 aldığınız zaman e, şu anda işte 700 bin lira civarında diye düşünürseniz e, baktığınızda karşınıza çok ciddi anlamda Ero ödülü kazanmışsınız miktar geliyor burada da yol şuna ayrılmaya başlıyor Ben makine olarak buraya girmeye başladım e, benim elimdeki makine bir tane yani bir tane milli piyango biletim var ama birisi gitmiş onluk seri almış birisi gitmiş yüzlük seri almış birisi gitmiş binlik seri almış bilet olarak öyle düşünün e, o andan itibaren sizin onlara karşı herhangi bir şansınız hala var yok değil bu arada size de çıkabilir tamam ama onlara çıkma ihtimali e, onlara göre bin kat daha yüksek çünkü o zaman insan birlik haline geliyor işte pool dediğimiz havuzlar oluşuyor Bravo. diyorlar ki biz kazanalım oyunu aramıza paylaşırız sonra diyorlar yani bu savaşa tek bilgisayar girmeyelim işte 100 bilgisayar girelim Savaşırız, biz kazanırsak bu blokun kapanmasını bu 10 dakikada Aramızda biz onu paylaşırız diyorlar değil mi? Katkın kadar paylaşırsız. Bravo. Temel Şimdi de... arka tarafına baktığımız zaman da olay işte, e, orada da gene merkezileşmeye başlıyor. Niye diyeceksiniz? Bunlara biz mempool diyoruz. Yani memurların oluşturduğu hmm. havuzlar. Mempoolların da şu anda yüzde 50 civarı Çin e, üzerinde e, bulunuyor ve bir başka şey de e, onu da ekleyelim buraya. Ezik miner olarak nitelendirdiğimiz ezik cihazlar var ve bu e, ant miner olarak geçen işte karınca madenciler olarak nitelendiril makineler şu anda dünya üzerinde en yani tekel olarak bitmeyin diye bir yani B I T M A I N olarak ana bit olarak diyelim ona. bir firma tarafından üretiliyor ve satılıyor. Bitcoin üzerine söz sahibi olmak istiyorsam, o oylamaya girmek istiyorsam benim Bitcoin'e yatırım yapmam lazım. Yatırım yapan Bitcoin almak değil. Makinelerimi alacağım, yazılımı kuracağım ve o prosese katılıyor olacağım. Fakat o prosese katılmak gittikçe zorlaşıyor. Çünkü o prosesin gerektirdiği bilişim gücünde artış var rekabetten dolayı. Bu yüzde 51 meselesi hala geçerli olmakla beraber biraz merkezileşme endişesini görüyorum sende devrim. Yanlış mı evet. Yani eskisi kadar olmayabilir, birkaç büyük pool'un eline geçiyor olabilir bu diyorsun. Ama aslında o pool'ların da her biri yine altında bireylerden oluşuyor. İnsanlardan oluşuyor. beraber doğru. karar verebilirler ve bu... 51 mekanizması zarar verebilir gibi endişem okumam lazım söylediklerinde yayılıyor yayıldıkça o 51 iyice dağılmaya başlıyor yani bugün atıyorum %100 kişiyken yarın bin kişi şu anda işte 100 milyon kişiyse atıyorum bu şey içerisinde olan ama toplamda onu da bir nokta ay o diye bir site var oraya girip canlı şu anda kaçma ayakta onu da görebilir haldesiniz girdiğiniz zaman işte 9.000 in, 12.000 in arasında değişen rakamlarda bu karşımıza çıkıyor esas beni tedirgin eden bu, bu mantık çalışıyor. 10 10 10 bilsindir çalışan mantık bu. Ama esas özellikle bu Ethereum 2.0'ın beklentisiyle birlikte artık proof of work mekanizması proof of stake dediğimiz hisse kanıtına geçmeye başlayacak ve hmm. o e, Bitcoin sadece burada hani ana dijital altın e, olarak dururken kılı sözleşmeler bazında tüm sektörlere yayılarak değiştireceği nokta benim ilgimi çekiyor. Hmm. Çünkü hmm. o noktada da siz Proof of vazgeçip yani elektrikli makinaları bir kenara koyup da sadece hisse kanıtı üzerinden bu validatörlüğü sağlar hale geldiğinizde de iş parayı veren düdüğü çalara dönmeye başlıyor e niye e Çünkü şu anda ethereum 20 üzerinde validator olabilmek için 32 ethereumuz tek etmeniz lazım e 32 Ethereum çarpın, örnek vereyim yuvarlak hesap 5000 dolar olsun 150 bin dolar yapıyor e 150 bin dolar şu anda gene yuvarlak hesap yapalım bir buçuk milyon lira derseniz bir buçuk milyon lirayı iki sene oraya kitlemek lazım e Tamam sizin benim için büyük para ama cebinizde bir e, buçuk milyon şey bir milyon 500 bin lira değil de varsa var. 150 milyon TL e o andan itibaren e hani eşittik hani söz evet. haklarımız var buraya izleyicilere netleştirelim bu Bitcoin için geçerli değil param varsa yine daha güçlü bilgisayarlara sahip olduğun için gücü bir miktar artıyor ama bu kadar net bir benim param çok oyleme etkileri diyemiyorsun Çünkü o makine yine o işlemi yapması ve yarış kazanman lazım ve 11.000 not yönetici paylaşıldığı için de öbeklenmesi daha zor gözüküyor Ethereum ve diğerlerin hepsi aşağı yukarı aynı mantıkla çalışıyorlar. Proof e, of stake diyelim çalışanlar. Benim bir Ethereum var. Stake demek sahip olmak demek öyle söylüyorum. 32 tane Ethereum var abi. Benim burada oy hakkım var diye biliyorsun. Ama öbürü gidip 10 bin Ethereum alırsa, onun oy hakkı geçerli olursa bu protokolün geleceğe yönelik endişeli olacağını yani tehlikeli olacağını düşünüyorsun yanlış anlamıyorum değil mi Doğru doğru, doğru. Evet, bu evet. da e, bu işin protest ruhuna birazcık e, aykırı evet. kaçmaya başlıyor e, e, gene bu iş çatılaşırsa gene bu iş e, o tarafta Hani e, bir şeye gelirse yani geçen gün e, bir hesap yapmışlar şu anda Bitcoin e, blok zincirine 151 ile kırmak e, üzerine e, bu hep bana evet. çok uzun zamandır da sorulan soru şu anda rakamı 325 milyar dolar civarında 5 hani, milyar dolarlık para ancak birisi yüzde 51lik hash power ele geçirecek ama o, o an, ama o anda da ne olacak? O anda da şu ana kadarki bütün geçmiş bloklar halihazırda güvende. Geçmiş dönemde ekosistem içerisinde yer alacak yer alan arkadaşlarım e, hatırlayacaktır. Akıllı sözleşmelerde DAO altyapısının ilk e, denenmeye başladığı zaman dilimlerinde DAO diye bir proje vardı ve bu e, ciddi anlamda hacklendi ve karşısında e, bu Ethereum Dilim dedi. Falan... dedi Vitalik değil mi? Yanlış söylüyorum. Ve bravo, bitirdi bravo. olayı bence. O günden sonra ben tamam mı dedim Ethereum'da olmaz dedi. Ulan bu değişebiliyorsa biz niye blockchain konuşuyoruz? Değil mi? Yani onlar Bilmeyenler Dilmeyenler için şöyle özetlemiş olalım dediler ki ya böyle bir hack sistem var bu hacklendikten sonra da blokların geçmiştekileri kayıtları sağlamda duruyor. Ama bundan sonra böyle giderse o hack hackleyen kişinin eline vermiş olacağız ipleri. O yüzden dediler ki biz bir fork yapıyoruz ve forkla birlikte de bu e, hayatımızda e, o a değiştirilebilir hale geldi. E, hani değiştirilemezdi. Evet, evet. Oradan sonra ben zaten ondan sonra Ethereum lafa çok kökten değişti. hani Zaten çok fanatik Bitcoincular. Yani ben şeyler ayrı bir konu. Diğer coinlerin sağladığı bir sürü güzel şey var. Solana'yı çok beğeniyorum. Mesela NFT'lerde çok işe yaradığını görüyorum. Bugün entesan bir rapor okudum. Ama hiçbir Bitcoin değil benim gözümde. Çünkü %51'i düzgün işleten 345 milyar dolar gerekiyor diyorsun. O da yetmiyor. O saldırının bir de çok organize olması lazım. Doğru muyum? Aynı anda olacak. Diğer node yöneticileri uyanıp ona tepki veremeyecekler. Yani sistem savunmaya geçemeyecek falan. Aşağı yukarı imkansız geliyor bana. Yani %100 imkansız Sevgili Bora Özkan, söylediğim bir şey var, onu da e, nitelendirelim. E, tarihe baktığımız zaman bir gümüş skandalı ya da işte e, süreci var diyelim. Hatırladığım kadarıyla Londra'da bir e, yatırımcı, bir holding sahibi diyor ki ya ben bütün dünya üzerindeki gümüşleri toplarsam eğer e, artık iki dudamın arasında kalır gümüş fiyatını belirliyor hmm. Ve cepte ne varsa hatırlayanlar olacaktır, tüm piyasadaki e, gümüşleri topluyor. Ama öyle bir şey oluyor ki insanlar gümüşten vazgeçiyor. Evet. Yani <gülüyor> bu andan itibaren de senin elinde tamam. E, şunu unutmayın lütfen. E, Bitcoinlerin yüzde 51 hash sahip oldunuz, ele geçirdiniz, e, ele geçirdiniz. E, değeri bir lira e, harcadınız 325 milyar dolar. Anlatabiliyor muyum? Yani attığınız taş böyle bitiriniz... bir cevap verebilir diyorsun, ve mahvedebilir onu diyorsun. Tabii e, yani e. sistemler kullan yüzde 51 ele geçirdi bunun Bitcoinlarda artık bir değeri kalmadı dediği anda da. İşte bunu oyun terörüste bir devreye giriyor ya aslına bakarsan bunlar tabii çok büyüleci şeyler derim ve sen saatlerce bunları konuşabilirim fakat şu anda bile tek izleyici açısından epey teknik bir yerlere gittik daha canım istiyor sormak çok şey var ama bir şöyle bir yüzeye çıkalım tekrar tamam haydi bakalım. Çünkü zaten sıkıntı burada biraz oluyor galiba normal insanlar yani sıradan bir insanın bunları anlaması zor olduğu için olay yaşaya dönüyor buna işte şeytan icadı diyor karşı çıkıyor bunun arkası yoktu ya da gidiyor iki tane fenomen dinliyor abi şu koyuna para varmış ona girelim yani, özünü anlamıyor ben hakikaten e, mühendis olmadığım için çok zorlanıyorum bazı yerlerde ama hep söylüyorum bir e, 150-200 sayfalık okuma gerektiriyor Bitcoin ilk anlaması yani ki biz de şu an kadar teknik bölümü konuştuk ben esas şimdi biraz bunun dünya üzerinde etkisi konuşalım istedim Tabii. ne istiyordu abi Satoshi niye böyle bir şey ya? nereden çıkıyor bu mesele neden böyle bir şeyin peşindeyiz yani para para görsün ayrı bir konu ama bunun arkasındaki esas şey neydi itki neydi motivasyon neydi biliyorsun her dönem içerisinde kuşaklar farklı farklı e, görüşlere sahip oluyorlar her dönem içerisinde de işte bu hippi dönemleri var hatırlarsın 60'lı işte, kuşakların e, yaşadığı ardından farklı farklı kutuplaşmaların oldu ondan sonra iş e, globalleşmeye başladı bambaşka dünyalardan e, geçtik geldik bu sürecin içerisinde de Cyberpunk diye e, bir grup var ve diyor ki özellikle çıktıkları nokta bizim çatı yapılara ihtiyacımız olmadan çünkü çatı yapılar bizim hem işte bu KVKK ciddi olarak hmm. adlandırılan bizim ürettiğimiz dataları bizim haricimizde kullanıyorlar artık hmm. bizim cebimize herhangi bir para girmeden onlar bunu ticari olarak kullanımdalar. bizim iznimizi alıyorlar gibi böyle bir mottoyla yola çıkıyorlar ardından da bu çatı yapının her türlü noktada değişmesi gerektiği ve tabii bunun da finansal altyapıyı değiştirmeden mümkün olamayacağı gündeme geliyor hmm. ve o andan itibaren de bütün bu çalışmaların içerisinde tartışılmaya başlıyor. E, farklı farklı tabii ki gene e, bu multidisipliner yapı, yapı dediğimizde belli olsun Amerikan Merkez Bankası (IMF) yani Dünya Bankası, Türk Merkez Bankası yani merkezden senin kontrolün dışında karar verebilen, para üzerine karar e, edebilen bu işte son iki üç günde Türkiye yaşadığımız gibi türden seni tamamen bir anda fakirleştirebilen, paranı seninden alıp başkasına enflasyonluluk aktaran, düzene değil mi isyan bu aslında yani bu yeter artık diyorlar şimdi parasal tarafı bu en azından senin müdahale edebileceğin Hani dersin ki ya burada bir şey bir yangın var burayı söndüreyim deyip oradan atıyorum işte bir battaniye alırsın üstünü kapamaya çalışırsın ya da işte su alırsın dökmeye çalışırsın gibi buna senin e, müdahale edemediğin bir yapı içerisinde sen onunla beraber o güruhla beraber bu sürecin içerisinde yer alıyorsun artı ya da hmm. eksi o yüzden de bunu diyorlar ki biz bireysel olarak bütün bu ekosistem içerisinde ama illa sadece finansal tarafta değil her türlü sağlığından medyasına lojistiğinden işte ziraatına kadar bütün yapıların hepsi içerisinde bu mevcut e peki bunu da bu e, kitle yönetimi dediğimiz süreçleri de dijital ağlara aktarabiliyor olmamız için orada bir güven unsuru olması lazım e biz neye güveniyoruz e biz şu anda işte ilk doğduğumuz an itibaren ebeveynlerimize güveniyoruz okullara gidiyoruz öğretmenlerimize güveniyoruz evleniyoruz işte eşlerimize güveniyoruz ediyoruz ama temel olarak güven bir ihtiyaç ve temel ihtiyaç o andan itibaren de madem biz dijital ağlara kendimizi evrilteceksek o andan itibaren oraya güvenmemiz lazım gene herkesin kafasında canlansın diye özellikle büyük şehirlerde yaşayanlar şu anda ulaşım için kullandıkları o e, belediyelere ait kartlar var o ulaşımla ilgili mesela işte İstanbul kartlar Antalya kartlar Ankara kartla İzmir kartlar gibi ona neden güveniyoruz çünkü bir kere kullanıyoruz, o turnikeyi bize döndürüyor. E bakıyoruz paramız bitti Tamam yatırıyoruz parayı tekrar döndürmeye başlıyor o bize karşılık Güven duygusu vermeye başlıyor hiçbir evet. zaman da içinde bakiye varken o turnike dönmemezlik yapmıyor i̇şte buradan yola çıkarak baktığımızda da eğer o çatı yapıdaki güveni yavaş yavaş bu tarafta inşa etmeye başlayabilirse Eğer bu şey e, fikir bu düşünce o andan itibaren e, çatı yapı haricinde insanların kendi yanda kalabileceği bir dünyaya gelmeye başlıyoruz bunu da e, gene eğitimlerinde vermiş olduğum bir örnekler çıkmayayım zamanın bir döneminde devletler hı hı. ekonomik bu kapital düzeni tekerlerini almadan önce herkes kendine ait değerli bulmuş olduğu madeni götürüyor ve bir hane de bastırıyor ben bunu özellikle de e, dile getirmek istiyorum ki herkesin kafasında da 21. yüzyılda hala o hane olarak e, hayatımızda yer alıyor ben e, elimde bulundurduğum işte bronzu Bora, e, gümüşü işte Pınar e, ne diyelim nikeli götürüyor o haneye ve orada darp ettiriyor o darpanenin ilk çıkış noktası da orada herkes kendi kafasına göre paraları basıyor Hani günümüzde diyorlar ya hmm. arkadaşlar herkes kafaya göre para basit böyle başladı böyle saçma şey olur mu falan filan e dönüp o tarafa bakalım oraya baktığımız anda da tamam çok güzel işte devrim koyun var Bora koyun Pınar koyun bu, bu, bu hayatımızda işliyor orada da kaos ve sıkıntı şuradan çıkmaya başlıyor e, bakkal amcaya gittin bakkal amcaya bunu değiş tokuş yapacağınız zaman ben devrim koyun verdim ne kadar ekmek ne kadar süt verecek o andan itibaren de bir kaos çıkmaya başladı devletler el koymaya başlıyorlar darphanelere ve darphanelerin de işte Merkez Bankası olgusuyla birlikte hayatımızda tekelleşmeye başladığını görüyoruz. Ardından da işte şu anda 180 ülkede 720'den fazla para birimi var ama toplamda kullanılan işte bizim bildiğimiz dahil 10-15 tane para birimi. Mi, e, bir burada şey söyleyeyim burada. Ya o zamanlar dijital teknoloji mümkün olsa darphane yerine bugünkü oynama sistemi olsa bu devletleşen de olmayacaktı bence. Ben hep bunu düşünüyorum Yani o yüzden bir şey gerekiyor. Çünkü Ama e, yani tek şey maden için takası zor olduğu için araya giriyor devlet yoksa başka bir ya şey yapmayacak ya. çünkü bana ver ya. madeni ben sana kağıt para verim işlemini kolay yap canı isteyince getir kağıdı ben sana tekrar madeni vereceğim diyor. Yani, Ekimimizin en büyük darphanesi olarak baktığımızda da Etherium 3 yıl mesim karşımıza çıkıyor. Çünkü istediğiniz gibi e, o şeyde e, Coin platformu üzerinde kendinize token yaratabiliyorsunuz. E, bunun da e, demin çok güzel bir noktaya temas ettiniz. O değiş tokuşu şu anda ben çarpanlar dünyası olarak nitelendiriyorum hı. ve sizin cebinizde hangi token olursa olsun o bu ekosistemde ne değerdeyse benim için o tokenin ne olduğu önemli değil. Onun bu ekosistem içerisinde alabiliritesi ya da şu işte değiş tokuş yapılabiliritesi önemli. Ama o dönem içerisinde tabii bu dijital ağlar yok ya da herhangi bir bunu çarpım yapacak e, otomatik sistemler yok. E, onu da şöyle nitelendirelim. Mesela gittiniz bir yarım ekmek döner yiyeceksiniz. Biri diyor ki bana 0.0004 e, bora ver diyor. Öbürü de diyor ki bana işte ayran içeceksen 0.002 devrim ver diyor. Bitti, evet. yandı devreler. Evet. ama mı? şimdi ama... Şimdi bunlar biliyorsun paypal üzerinde çatır çatır kendi kendine hal olmaya başlıyor ya. Yani ya. O yüzden aslında paranın doğalı bu. Onu so Yani yıllardır bunu anlatmaya çalışıyorum. Paranın doğalı bu zaten. Para vatandaşın arasında karar vermesi gereken bir şey. Neyin değerli olduğu? Fiziksel olduğu için eski işte madenler veya iki koyun ver bir yumurta allar. Transaksiyon yapmak zor olduğu için bu veriyi paylaşmak zor olduğu için araya devlet girmiş ama devlet sorunu ki galiba bir... kötüye kullanmaya başladı değil mi Cyberpunk'la buna karşı çıkıyorlar galiba değil mi? Evet. O, oraya giremeden önce de şunu bir hemen netleştirelim. Ee, bütün alım satımlarda şöyle bir genel kavram var. Alıcı ve satıcı memnunsa o andan itibaren o ticaret mutlu biter. Doğru mu? E ben anladım. bunu hep noterlerden ya da tapu dairelerinden örnek veriyorum. İşte aramızda bir ticaret gerçekleşecekse, bir araç satışı, bir ev satışı hmm. gerçekleşecekse orada sordukları tek şey var. Kim alıcı, kim satıcı? Diyor ki, "Bora ben e, satıcıyım." Ben de diyorum ki, "Alıcıyım." Buraya sordukları tek şey var. Ödemeyi aldın mı? Ya da razı mısın? Ya da tamam mısın? Tamam. Hiç kimse şunu sormuyor lütfen bizi dinleyenler de buna dikkat etsinler. Paranı öyle mi aldın? Böyle mi aldın? mı aldın. Sana yemek mi ısmarladı? Aldın mı? Musun? Ya makbuzunu göster. Hiçbir şey yok. Yok. Hiç. Sen Aramda. sen sen razıysan eğer tamam. ve o e, sürecin içerisinde herhangi bir sıkıntı yoksa işte alan memnun, satan memnun. Evet, bu da bize şunu gösteriyor. Önümüzdeki dönem içerisinde de paraya ihtiyaç olup olmayacağı, hani bu metaverse'lerden konuşuyoruz ya, metaverse'lere girdiğimiz andan itibaren de artık paraya ihtiyacımızın olmayacağı bir döneme gidiyoruz. Çünkü bizim adımıza onu alıcı ve satıcı olarak memnun hale getirirsek, e, takas yapmak için, yani benim gitarım var, siz de, sen de diyorsun ki ben de keman çalmaktan sıkıldım, değiştirelim mi değiştirelim değiş tokuş yaptık birbiriyle değeri aynı mı? işte o andan itibaren de hayatımıza fancı bulutu nam fancı giriyor bugüne kadar hiç kimsenin merak etmediği bir konu bu son bir sene de diyelim herkesin diline pelezenk oldu Bay efendim en eskiler aşağı e, fancı bullar yukarıya böyle bir süredin içerisine geldik Sen şimdi biraz çok ileri doğru gittin Geleceğim oraya ama yani Yok, çok, şey yapıyorum şu anda nereye gideceğim bu oraya doğru, ayar... doğru, doğru, evet. doğru geliyor Fakat şimdi bu... E, tekrar eski çerçevede önecek olursak aslında para normalde bu olması gerekiyordu. E, İşlemediği için sistem, devlet araya girdiler. Dediler ki madenleri bize verin, biz karşılığında size borç senedi veriyoruz. Sonra dediler ki o madene de gerek yok. Ben sana istediğim kadar, canımın istediği kadar bunlardan basıp veririm dediler. Değil mi? Şimdi kıyametin koptuğu bir yerde burası. Çünkü Satoshi Nakamoto'nun bu paper yayınladığı yıl 2009, 2008 finansal krizinde Amerika bank bankalarının rezilliği, Ondan sonra merkez bankasının ben para basarak bu iş çözemediğimiz. Saniye, demesiyle. madem madem buraya girdik o zaman yani, onu da bir açalım. Buraya kadar detaylı verdik, onu da onu da açıklamış olalım. Şimdi öncelikle paranın bir değere bağlılığı nereden geliyor? Bunu herkesin gözünde canlandıralım. Takas dönemi, insan bana et ver, ben sana balık, yumurta, süt dönemi. Bu değerli maden dediğimiz yapıyla birlikte evrim geçiriyor ve bu tarafa kırılmaya başlıyor. Ardından da o dönemi içerisinde işte altınlar, gümüşler, bronzlar değer haline gelmeye başlıyor ve elle tutulduğu andan itibaren bir ağırlığı olmaya başladığı için bu sen bakkal amcaya gittin kesenden iki altın çıkardım verdin ekmek sütü verdi sen onda sıkıntı yok ama büyük iş adamısın ve işte atıyorum dönümlerce arazi alacaksın ya da işte hayvancılık yapacaksın 500 500'le 2000 tane tavuk alacaksın e ne yapacaksın sırtına fırtına külçe, <gülüyor> külçelerle altın alıp onu nasıl ödeyeceksin o tarihte hayatımızda ilk defa gördüğümüz bir yöntem giriyor ki şu andaki bu kripto varlıkları NFT'lerin de en temelini oluşturan e, yapı. Biz bir değeri değer vermiş olduğumuz o metayı fark ediyoruz altını hı hı. ve onun rahat dolaşımda insanların hem ceplerin hem ellerinde rahat dolaşsın diye kağıt halinde dolaşımına başlatıyoruz. Ve bu bizim tarihte ilk defa bir Metayı park ederek ona bağımlı olarak bu senet yapısını karşımıza çıkartıyor. Şimdi bu işin ilk kısmı. İkinci kısmı bunun senetlerden banknotlara dönüşüyor olması ve ardından da işte doların Türk lirasını yuvanın Japon yerini bu altın rezervine bağlı olarak sertifikasyon haline getirilmesi için herkesi bunu böyle bir netleştir o zaman benim evde bu kadar altın var diyorsanız o kağıt o ama o altın Merkez Bankası duruyor bunu sonra bravo, bravo Çünkü park ettiğimiz yerde orada bizim adımız o saklanıyor bunun karşılığında da bu kadar para basıldı deniyor şimdi 1914'e kadar bu bu şekilde ilerliyor. Herhangi bir sıkıntı yok. 1914'te Fed kuruluyor. Amerikan Merkez Bankası ve diyor ki bu bu şekilde sürdürülebilir bir yapı değil. O yüzden de biz bu oranı yüzde %40'a düşürüyoruz diyor. Hmm. Yani 100 dolarlık bir banknot basabilmek için 40 dolarlık rezerv yeter diyor ve bu şekilde bir süre devam ediyor. O da ta ki 1944'e kadar. 1944'te de işte dünya savaşından herkesin cebinde para bitmiş bütün ülkeler mağdur durumda. Amerika İlişkili devletleri, Netherhem Şair eyaletinin Breton Woods kasabasına davet ediyor hepsini. Bir sahil kasabası. Tarihi önemli. Savaş bitmemiş durumda henüz. Bunun üzerine dur çünkü çok kritik nokta diye söyle Bu devam etti sonraya. Estavurlar, Oraya o, toplanan devlet başkanına diyor ki, elinizdeki bütün altınları bana yollarsanız, yolladığınız andan itibaren ben de size onsu 35 dolardan bunu fonlayacağım ve parasını vereceğim. Ondan itibaren de şu anda arattığınız da bakacaksınız dünya üzerindeki en büyük altın rezervi yanlış hatırlıyor olabilirim ama bir rakam yani ortalama söyleyeyim 277 ton altın mesela Amerika Birleşik Devletleri hazinesinde bulunuyor. Ondan sonra gelen ikinci devletin ise işte atıyorum 68 ton yani aralı bu böyle bir makas aralığı olan bir yapı gelmeye başlıyor. Bu dönemin içerisinde de e, herkesten almış olduğu altın karşılığında e, herkese dolar verdiği için dolar bir nevi rezerv para olarak da kullanılmaya başlıyor ve o dönemden sonra altın e, hegemonyası hayatımıza giriyor. Ta ki 1971'e kadar 1970'lü yıllarda da orada ben Tabii ben boyun. şöyle bir şey görüyorum, ben de fikrini merak ediyorum. Tabi. 44'te bence bunu yaparken betimuz kayıtlarını görmüyoruz ama. Bir yandan da şunu söylüyor, bunu kabul etmezseniz sizi kurtarmam da diyor. Yani ben ben bunun içerisinde, çünkü başkutur olacak iş değil. Yani altını yolluyorsun, sonra geri istiyorsun, vermiyor biliyorsun. Hani, e, öyle giden de geri gelmiyor yani. Altını veriyorsun, <gülüyor> sana kağıda eline tutuşturuyorlar. Çünkü bence orada Avrupa'nın şeyine çöküyor. Diyor ki, gelirim kurtarırım. Çünkü biliyorsun 44'e kadar doğru savaşa girmiyor zaten. Yani bir şey yaptığı yok, takılıyor. 44'te başlıyor büyük hikaye. Ondan sonra bir yaz sürüyor yani. işte şeyden çıkıyor, Normandiya'dan değil mi? Almanya var nasıl? Bir sene <gülüyor> hallediyorlar. Şimdi bir sene sürmüyor. 6-7 aile bitiyor ve e, korkunç bombalıyor Almanya'yı. Dresdeni falan biliyorsunuz yerin dibine gömüyor yani. O, katliam yapıyor. Ben bunu bir müzeteceğim. Öbür tarafta Ruslar zaten canları çıkmış zavallılar. Almanları yeneceğiz diye bunlar bir anda çöküyorlar oraya. Ve bence temelde altına çökmüş oluyor. Yani 44'te konuşulan şey rezerv para beni kabul ediyorsanız ben gelirim diyor. Yani, kim, yani hangi Amerikalı bunu düşünmüşse bu arada... Korkuz'deki bir kadro var yani diyecek hiçbir şey yok yani savaşa girerim ama rezerv para benim olacak çünkü o nasıl istediğim kadar basacağım. Sonra zaten değil mi müthiş Amerikan rüyası başlıyor yani anormal bir zenginleşme başlıyor Amerika'da işte 80'lerde 90'lar kusura bakma kestim. Ee, çok, çok güzel bir akıl. noktaya getirdin. Esas fark ettiğimiz şeyin değer olarak değeri burada var. Ama diğerleri o hani kağıt parçası olarak nitelendirilen insanın e, hamurdan ürettiği bir e, kağıt nesnesinin dolaşımından öte. Çünkü ana varlık hala burada duruyor. Evet, yani evet. bugün desek ki altına hani, en güvenli liman olarak baktığımız zaman şu anda en hani, zengin olarak gördüğümüz yapı e, gene buradaki o tonlarca altının evet. e, bulunuyor olması. Peki bu süreç e, tarihe çok meraklı olanlar o tarafları okusun çünkü gerçekten orada bu karılımla ilgili e, güzel süreçler var. E, hızlandırıyorum. 1971'e gelindiğinde de Nixon, Başkan Nixon diyor ki tak sepeti koluna herkes kendi yoluna. Bunu İngilizce nasıl diyor bilmiyorum. Ya ben de şey diyor fuck bir hani <gülüyor> Bitti evet. Aşkımız buraya kadar diyor artık dolarla diyor şeyin e, altının alakasını kesiyoruz ve ben istediğim kadar dolar basarım diyor ve geçtiğimiz pandemi döneminin Mart ayında yani 2020'de o otaya kadar basılmış en yüksek miktar dört buçuk trilyon dolarlık basılmış oluyor işte günümüze birazcık flash forward flashback şey e, yaparsak e, karşımızda bir teter davası var gene ekosistem içerisindekiler bilecektir tete dava açılıyor diyorlar ki sen bastığın kadar ya da işte e, mint ettiğin kadar şeyi e, teterin karşılığını e, dolar olarak karşıda bankaya yatırmıyor Tether ne oldu? Konuza küçük bir bilgi verelim izleyicimize. Tether işte stable coin denenlerden. Yani teorik olarak tether'e yatırdığınız her bir dolar karşında e, size bir coin veriyor. Ondan gidip işte bitcoin alabiliyorsun istiyorsan öyle diyelim kapacağım onun karşında bir doların kayıtlarında duruyor olması lazım. Yani ama o para orada değil <gülüyor> ve denetletmiyor bunu. O e kapalı bir sistem. Ee, işte Bitfinex'te falan da karman çorman içerik var. Ben oradan çok endişeliyim bu arada. Yani bir başımıza bir iş çıkacak. Neye göre basıyor o Tether'ları belli. Yani aslında Amerikan Merkez Bankası ne yapıyorsa Tether de kripto dönüşünü yapıyor. diye okuyabiliriz? Yani büyüklüğünü etkisini okumak zor ama ben endişeliyim. Eminim senin de aklından zaman zaman bu işine olacak geçiyordur ya yani. devlet işte buna bir mahkeme da. kararıyla herhangi bir şey yapmaya kalktığı zaman da en son mahkemesi oldu işte mahkemede de ortaya şu çıktı ya dolar dediğin şeyin zaten karşılığı ne kadar ki falan filan o da öyle bir hatta bu <gülüyor> e, ne kadar ki mahkemeye de iki buçuk milyondan fazla kayıt sundular o da. Blok, şu anda değil mi Blok abi, zincir kayıtlarını ya blok zincir ne o kayıtları nasıl okuyacaksın arka taraftaki o anonimus şeyleri nasıl e, ortaya Vallahi bana şey gibi ya tam dinsizin hakkında nimansız gelir gel ya sen sahte para basıyorsan ben de burada bunu basıyorum içinden için sevgili Bora Özken, <gülüyor> aynen büyük ihtimalle hakim de aynısını dedi ki 24 milyon dolara dedi tamam sana de, hadi devam et dedi, 24 milyon dolara evet, dediler ki yani e e, 24 milyon dolar hani öyle falan gibi e, olmuştur evet. Yani bu para verildikten sonra da e, o Teter davası şu anda kapandı ama bütün bunların hepsi arka tarafta hani belki her zaman söylememiz lazım bunların hiçbir yatırım tavsiyesi değil hep aramızda konuşuyoruz hikayede buradan çıkıyor çünkü bütün bunları söylediğiniz ama insanlar meraklanıyor diyorlar ki işte Teter var Aa işte şu var bu var bunu dediler bütün bunların hepsinin ayaklarını yere basmadığını lütfen bütün herkes şu anda e, en başından en sonuna kadar dinleyenler lütfen bu şekilde algılasınlar Çünkü hani burada şöyle oldu da ondan sonra bu e, para düştü işte Orta Doğu'da kriz çıktı da öyle oldu Amerikan Başkanı bunu dedi de petrol indi çıktı gibi bir şey değil. Neden? Çünkü tam, tamamen matematiksel bir ekosistem üzerinde kurulmuş ve e, eğer bir sınırı ya da şey yoksa e, Bitcoin gibi bir hani böyle bir düzeneği yoksa o andan itibaren tamamen bu iş e, ayakları yere basmayan bir sistem üzerinde ilerliyor hale geliyor. E, bu da e, o demin ki e, yapı içerisinde şimdi e, Amerika Birleşik Devletleri'nin koyun ile birlikte USDC adını vermiş olduğumuz yeni bir e, stabil Kripto parasını evet, hayta getirmeye çalışıyor e, şimdi arka tarafta da tabi bunların hepsi kabaca e, ekonomiden ya da finanstan anlayan arkadaşlar için de e, Eğer bu ekosistemi uzaklarsa şöyle söyleyeyim Siz burada hiç olmayan bir varlığa hani demin dedi ki altını fark ediyorsun karşılığında bir kağıt parçası alıyorsun diye e buradaki sen e, hali hazırdeki fiyat para olarak geçen yapıyı da bu tarafa yolluyorsun ve burada kağıt parçasının hani el, kağıt parçası en azından elinde tuttuğum bir şey hani dersin ki ya bende bu var bu tarafta öyle bir şey de yok ve temelinde girdiğiniz zaman pariteler üzerinde çalışan bir yapı ve o paritelerde şu hani yazıyoruz ya bugün işte wwwxyzabc neyse e, o bugün var e, yarın yoksa bitti benim elimde bir para var onu tutuyorum ama bu sizin erişebileceğiniz bir noktada da bir şey her şeyi geçtim arka taraftaki çalışma prensipleri onlar bunlar bütün bunların lütfen farkında olun ve her şey insanlık için deneyin bakın elinize o sobaya değdirir sıcak mı soğuk mu fark edin ama lütfen Arka tarafının alt tarafının boş olduğunu unutmayın. Bunu Bitcoin söyler misin yoksa bunu daha ziyade diğer coinler için mi söylüyorsun? Burayı Bit... iyi anlamadım Bitcoin için söylemem Bitcoin çünkü bu işin ekosistemini ortaya çıkartan yapı yani hepsi tozla buz olsa ilk bu işin çıktığı nokta e, Bitcoin ve Bitcoin'in bize e, finansal ekosistemin haricinde bir de e, store of value özelliğini getirmesi çok önemli yani değer saklama aracı. Siz buna şu anda para dediğiniz için bu bir e, değer diyor ve onu da gene şöyle kabaca e, ifade etmiş olur şu anda birisi onu işte 700 bin liraya satmaya razı olduğu için değeri o. Evet. Ama şu anda elinde tutmuş olan işte 19 milyonna yaklaşan bir Bitcoin üretildi evet. bundan sonra önümüzdeki 120 senede sadece 2 milyon Bitcoin üretilecek Bu da bizim karşımıza Fear of missing out dediğimiz fomoyu getiriyor Neden evet. e Çünkü 19 milyon üretildikten sonra sen bu ekosistemde tamamen 19 milyonun sahip olduğu kesmin iki dudan arasındasın yani onlar dese ki en taban o full price dediğimiz Hani taban fiyat olarak bir milyonun aşağı satmıyoruz arkadaşlar. Tamam mı evet. desek e, Bitcoin'in fiyatı bir milyon dolar. Talepte varsa böyle olacak ki zaten gidişat olarak da şöyle bir şey var. Bu 19 milyonun zaten 2-3 milyonu kayıp galiba. E, geriye kalıyor 16 milyon. Exchange'lere bakıyorsun pazar yerlerinde iki milyon falan Bitcoin var gerisi hiç ortakta yok yani. Bir milyon Satoshi sandığı. de onu biliyoruz. 1 milyon onda duruyor. İşte evet. herhalde bu Vinkel boss'larda bir. Epey var falan. Hani bir kısmı destekleyebiliyorsun ama ciddi bölüm çekilmiş turna piyasa. Hiç işlem görmüyor, hiç transaksiyon yok. Ve bunun enflasyonu, enflasyona karşı bir koruma aracı olduğuna ikna olan insan sayısı arttıkça ki şu anda galiba toplam 150 milyon kripto kullanıcısı var. Çok küçük aslında hala. Yani tabii tabii, tabii çok e, o, küçük. O hoş bir karşılaştırmayı şöyden yapıyorlar. 1997'de internet kullanıcı sayısı 150 milyon. Onun 2006'da ancak bir milyarı buluyor. Yani yıllık %30 büyüyor. Bitcoin yani kripto yüzde %80 büyüyor yıllık. 2024 25 gibi bir milyara geleceğiz diyor şimdi işte sen de eminim hakkın metkalfe yasası network değeri yasası vesaire yani oradan bakacak olduğumuz zaman da Bitcoin'in değerli olduğuna bu kitle inandığı süreci ve o büyük Bitcoin sahipleri bunu aniden sert satmadığı sürece bunun yukarı doğru gitmesi matematik kuralı gereği çünkü gittikçe kıtlaşıyor olan piyasaya girmiyor vesaire hani yüzden... Bora Özkan, onu da şu şekilde zaten çok net bir ayrımla görüyoruz Bitcoin var alt koyunlar var evet. Yani o zaten kendini literatürde de artık belli eder ve ön planı çıkartır hale gelmiş durumda. Bu arada girip çıkanlar var. Hani bu on binden fazla kripto varlık var dediğimiz yapı. Demin anlattığımız tarihteki işte Bora gitti, devrim gitti, kendi parasını token'unu çıkardığı hikayeyle aynı. Herkes kafasına göre bir şey çıkartabilir. Çıkarmakta da hani şey yok bir sınır yok ve benim fikrim akıl akıldan üstündür. Hepinizden daha zekice olursa o öne geçer. Başka aleni onun için işte onun için Michael'ın ki farklıysa o öne geçer hale geliyor burada esas önemli olan arka taraftaki bakmamız gereken şey şu geçtiğimizde Squid Games'in tokını çıktı dediler evet. bir günde 2 milyar dolardan fazla indire gendi ve ondan sonra şimdi bakın ne dediler diyorsun değil mi Mesajlar depresyona girdik biz diye çekiliyoruz dediler gittiler abi <gülüyor> Ama şimdi ben, ben bu arada baktım ben Squid Game e o dönemde. Yani müthiş bir oyundu Çünkü oyun oynuyorsun biliyorsun yani. Coin'i alıp oyuna katılıyorsun. Şimdi yanlış hatırlamıyorsam Squid Game filminde 420 kişi katılıyordu oyuna. 400 işte 19 ölüyor bir kişi kalıyor. Bunda da kural öğrendiler Yani 419'uz batacak zaten dediler bir kişiye kalacak bana ona bırakmadılar sevgili Bora Özkan yarın çıksa yarın 5 milyar yatacak bakın size hani evet, bu evet. şey mi de hani oradaki tereddüt ya da şey mi e, anlatmaya çalışıyor yani bu hani tamam diyoruz ki yatırım tavsiyesi değildir öyle bir ne yapalım beni merkezi sarsalım mı Gir, yani yapma arkadaş etme arkadaş mı diyelim ne yapalım onu da bilemiyor basa alıp değerleniyor ondan sonra kızıyorlar sen niye bana alma dedim diye değil mi Ben mesela hat bu holoya çok Bu ne saçma şey diyordu bak şimdi yere bak diyorlar bana tepemiyor hocam olur ben evet, ama, ben... evet. oran olarak da çok özür dilerim şibaya e, baktığınız zaman 71 milyon mu ne yani y en son açıklanan... %71 milyon kazandı değil mi bir yılda Yüzde evet. %71 milyon yani. Siz izleyiciler 100 dolar yatırınca <gülüyor> hadi Casper kadar koymuş olsun, 71 milyon. Böyle o gün şeyi düşündüm bunu kafamdan geçerken ona mesela atıyorum Paribu'dan 100 dolar almış laf olsun mesela. Yanlışlıkla almışsınız mesela. abi unutmuşum. Sonra bir gün hesaba giriyoruz 71 milyon dolar. Yani o gün artık uyumazsın Parayı nasıl çekeceğiz oradan? Mesela ben... şeyi şeyde paribu da böyle fon var mıdır yani o fonu o parayı banka aktarabilecek mi o yani kafam acayip karıştı bir bugün yani burada şunu gösteriyor ki Elon Musk işte gidip de profiline işte Doge yazdığında Bitcoin yazdığında eğer bu spekülatif bir halde hala o tarafa doğru gidiyorsa çok da merkeziyetsizliğinden bahsetmiyoruz. Biz arka tarafta teknik olarak hani böyle sağ olun sizin gibi söz hakkı verildiği zaman insanlara mümkün olduğunca o tarafa heyecanlı anlatmaya çalışıyoruz ki Diğer taraf çünkü manipüle edilmeye çok açık olduğu için onu yazıyor. Yarın Bora yazsa, Bora'nın coin'leri çıkıyorsa o zaman kimse bakmıyor ki arkadaş Bora kim, ne yapar, ne eder. Ama çok netleşmek adına burada şunu söylüyoruz. Bitcoin'in fiyatı da çok sert dalgalanabilir. O da manipülasyon açık. Ama Bitcoin'in altyapısına, işte işine güveniyoruz. Ve merkezi olduğu için bu işin o bizim için başka bir yerde. Diğer bütün altcoin'lar başka bir yerde. Çünkü onlar merkezi yapı hala. Yani arkalarında bir... Patron var bir yönetici var bir kurucu var onun ne yapacağına bağlı yani bugün Vitali ölse Ethereum'un bunun olacağını merak ediyor ama şu anlama gelmiyor e işte NFT alacaksan eterime ihtiyacım var Solana'yla ethereum minding e, mintingin daha kolay oluyor gibi hani bunlar anlamsız teknolojiler değil buna son derece anlamlı teknolojiler bir sürü kullanım alanları var ama insanlar riskini farkında olması lazım doğru mu hocam yani İki ayrım yapmak istiyorum e, bu e, akıllı sözleşmelerin 2014'te işte e, Vitali girişimleriyle hayatımıza geçen e, Ethereum Virtual Machine adını verdiğimiz e, yapı esasında internetin birer protokol şeklinde çalışmasından evet. çok öte değil internet dediğimiz şey toplamda üç tane protokol üzerine çalışır altyapısal olarak bunu herkes e, bilir ama kimse farkında değildir Bunlar Transfer protokolleri denir ve toplamda 3 transfer protokolümüz vardır. Hypertext transfer protokol H bize HTTP ile WW internet sitelerini sağlar. SMTP, Simple Mail Transfer Protokolü vardır. Et işaretiyle mail göndermemizi sağlar. Geri kalan bütün dosya transferleri içinde altyapı olarak file transfer protokolü kullanırız. Ve bütün bunlar TCP IP ekosistemi üzerinde tıkır tıkır işlerler. Ve bu benzer yapıda gelip Vitalik tarafından Ethereum Virtual Machine üzerinde kurulup da işte bu... ERC olarak nitelendirdiğimiz e, Ethereum Request for Comments olarak kısaltabileceğimiz gene kurallara bağlandı. Dedi ki ERC 20 dediğimiz bir kripto varlıktır ve kripto varlık olarak birbir arasında token baz de değiştirilebilir. Yani e, işte rakamlar olarak birbirine gidebilir. ERC 721 diye bir şey çıkardın dedi. Oradan NFT'lerin tekil hali olmaya başladı. Yetmedi. Dediler ki e, biz burada gamerız. Yani tek bir cüzdanımız içerisinde tek bir e, parça olsun istemiyoruz. İşte kılıcımız olsun, kalkanımız olsun, kurşunlarımız olsun, ışın kılıcımız olsun. E bütün bunların hepsi içinde ERC 1155 çıktı. Yani ihtiyaç esasında interneti blok zincir olarak bu tarafa evlirtirsek, arka taraftaki o altyapı protokollerini de çok e, zekice e, aldı e, italik ve bu tarafta insanlara sunar hale getirdi onun e, bu süreci içerisinde de tek olmasının çok büyük avantajı var ve burada bana en çok sorulan sorulardan bir tanesi hocam bir sürü alternatif blok zinci çıkıyor i̇şte sevgili Emin Günsel hocamızın da buradan kulakların içine evet. atalım e, Avalanche platformu şu anda e, geçtiğimiz işte Deloitte ile birlikte bir işbirliği açıkladı ve afet yönetiminde o e, insanların vermiş olduğu paraların e, nerede kullanacağını dair blok zincir garantisiyle böyle bir e, sürecin içine girdiler ve... Bunun ardından Doge ve şeyin Shiba'nın önüne geçerek ilk 10 sıraya yerleşmiş evet. oldu ve şeyde bu ekosistem içerisinde de e, ilerlemeye devam ediyor. Bu bir blok hmm. zincir ama arka tarafta kullanımıyla ilgili şu tip sıkıntılar var işte sadece avalanche değil işte polkadotu var, kozmozu var, e, atıyorum Pardon, kardanosu yani. var, e, polygon matiği var. var, solanası var, bismarolu şey. var. Bütün bunların hepsinin en büyük sıkıntı yaşadığı nokta şu: kimse dijital cüzdan erişimlerinde ne yapacağını bilmiyor. Ben lütfen dikkat edin Siz borsa bazlı alış satışın haricinde bu blok zincirlerle etkileşim kurmak istiyorsanız onun dijital cüzdanlarına ulaşmak ya da hali hazırda metamask kullanıyorsanız metamask cüzdanınıza bunun network tanımlarını yapmanız lazım bırakın bunun cüzdanlarını kullanmayı herkes en temel bildiği borsalarda işlem yapıyor ve orada da en başından beri sevgili Alpışığın da buradan kulaklarını çınlatalım. Natior coins şey Natior keys Natior coins yani anahtarları sende değilse o 12 15 18 21 24 kelimeler sende değilse o cüzdanın sahibi sen değilsin o yüzden da buradaki varlıkların sahibi sen değilsin. E bu insanlara yavaş yavaş işte, meta... anladılar onu mesela. Değil mi? Bravo. <gülüyor> Evet. Büyük ihtimalle anlamışlardır yani <gülüyor> acı bir şey ama e, evet. bu tarafta mesaj kullanmaya başladığınız anlar itibaren de şöyle bir gerçek var buradan herkese de onu söylemiş olalım ne ilk eteryum olarak açılıyor default e O yüzden eteryumu dominansı hala yüzde doksanlar üzerinde evet. yani siz bir farklı havalar işte Polkadot, Cosmos ne kullanacaksınız Binance neyse onu oraya alt tarafa network olarak yani benzetmesi şöyle yapalım. İnsanlar kolay anlasın diye hala çoğu işte yeni aplikasyon indirdiğinizde Facebook'la açayım mı dediği için Facebook var. mu yani? Kesinlikle en kolay açıyor diye yoksa Facebook <gülüyor> kim kullanır? Bu dona benziyor. Doğru. O yüzden Ethereum'un oradaki baskınlığı yüksek. Sevgili devrele podcastimizin birinci bölümünün sonuna geldik. Gelecek hafta kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hem de ne devam edeceğiz? Çok ilginç sorular açılacağız. Devletler Bitcoin yasaklayabilir mi? Bitcoin'ı diğer kriptolar arasında kim savaşı kazanacak? Acaba NFT'ler, metaverse'ler, token ekonomisi buralar? dener olacak. Bambaşka boyutlarıyla bakacağız. Bütün bu blockchain dünyasının tamamını birlikte anlamış olacağız. Şimdi sizlere bir ricam var. Umarım bu podcast hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza size bir like, bir yorum süper olur. Kanalımızın daha fazla insana ulaşmasına yardımcı olursunuz.